2 Mart Erşembe günü depremin 24. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı Meydanı'nı sizlere göstereceğim. Gözdaşı Meydan'da belediye istikametine doğru gideceğim. Meydanda şu an son durumlar bu şekilde. Buradaki iş yerleri tamamen yıkılmış durumda. Burası belediyeye doğru giden Belediyenin karşısında bulunan iş yerleri beraber konuştuğumda ben yani belediye park içinde konumlar da yazmak veriyor. Sokağa bir gösteriyor. Ben hanımım çeken sen miydin lütfen? Var belediyesinden de son durumları aktaracağım size. Burası belediyenin karşısındaki iş yerleri ve bina tamamen yıkılmış durumda. Belediye de ağır hasarlı yıkılacak. Şu an içeride işçiler bazı eşyaları çıkarmaya çalışıyorlar. Hemen belediyenin girişinden de size son bir görüntü göstereceğim. Burası Gölbaşı Belediyesi. Gülüş <gülüyor> <gülüyor> Yani ne? Yani ne?